Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf 1. dönem 1. kimya yazılı sınavına hazırlık soruları çözeceğiz. Kıymetli arkadaşlarım 1. ve 2. üniteden sorumlusunuz 1. ünitenin tamamı 2. ünitenin de periyodik özelliklerin e, incelenmesi kısmına kadar e, sorumlusunuz e, umarım güzel bir verimli bir video olur ve beğenirsiniz arkadaşlar Evet ilk soruyla bismillah diyerek başlayalım. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tek tür atomlardan oluşur. Doğru formüllerle gösterilir diyor. Yanlış arkadaşlar. Elementler sembollerle bileşikler formüllerle gösterilir yanlış arıyorduk. Bursa işaretliyoruz. Homojen saf madde ve belirti, belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bu hem elementlerin hem de bileşiklerin ortak özelliklerindendir arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın ismi yanlış verilmiştir? Yanlış arıyoruz. Bu yıl 2021 TET sınavında da bu soru çıkmıştı. Azot-Trihidür bileşiğinin yaygın ismi aşağıdakilerden hangisidir demişti. Amonyak doğrudur nitrik asit kezap doğrudur sülfrik asit zaçya doğrudur hidrokülrik asit tuz ruhu doğrudur kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olacak sönmemiş kireç demişler arkadaşlar sönmemiş kireç kalsiyum oksittir bunun üzerine e, su eklersek arkadaşlar yani su dökersek ne olur topladığımızda kalsiyum oh 2 yani kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olacaktır. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Cam balon doğrudur arkadaşlar. Eğer daha uzun boylu olsaydı balon olacaktı. Ayırma hunisi. Ayırma hunisi arkadaşlar şöyle birbiri içerisinde ayrıl ıı, karışmayan iki sıvıyı ayırmak için. Kullanılan şurada da bir muslu olan bir Huni'dir arkadaşlar. Bu ise cam Huni'dir. Yanlış arıyorduk, yanlışı bulduk. Beher Glass doğru, Sacaya doğru, Erlen doğru diyoruz. Ve dördüncü soruya giriyoruz. Evet... Hidrojen döteryum ve tridium atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar izotop atomlardır doğru çünkü proton sayıları aynı kütle numaraları farklı ya da atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlar izotopturlar fiziksel özellikleri farklıdır doğru arkadaşlar Tüm atom türlerinin fiziksel özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikleri aynıdır. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Sadece izotop atomların kimyasal özellikleri aynı. Diğer bütün atomların yani atom türlerinin hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklıdır. Doğruyu arıyorduk. Üçü de doğrudur diyoruz. Edirne'ye işaretleyip geçiyoruz. Beşinci sorumuz güvenlik uyarı işaretleriyle ilgili buna göre diyor hangilerinin anlamı yanlış verilmiştir diyor. Çevreye zararlı olacak aşındırıcıdır demiş yanlış Oksijen üzerinde alev varsa yakıcıdır doğru kafatası çapraz kemik toksik madde zehirli madde patlayıcıdır demiş yanlış arkadaşlar yanlışlar arıyorduk denizli işaretleyip altıncı soruya geçiyoruz Dalton atom modeline göre İfadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Dalton demiştir ki bir elementi oluşturan en küçük yapı taşı atomlardır. Atomlar bölünemez demiştir. Doğrudur. Farklı element atomları birbirinden farklıdır demiştir. Doğrudur arkadaşlar. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. Hayır arkadaşlar proton yaklaşık 60 yıl sonra, e, Rutherford tarafından nötron ise 1932 yılında. Cadwick tarafından bulunmuştur. Hatta bu adam 1932'deki bu keşfiyle 1936 Nobel Kimya ödülünü almıştır. Dalton ise 1805 yılında atomlarını modellemiştir. O halde atomla şey Dalton'la ilgili ilk iki yargı doğrudur. Bursa'yı işaretleyip 7. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 7. soruda çekirdekli evet yine bir atom modeli ile ilgili soru çıkmış. Atom modelini ilk öneren bilim insanının adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar Dalton içi dolu berk küredir demiştir. Thompson üzümlük eklemiştir. Rutherford arkadaşlar yaptığı alfa ışın deneyinde atomun büyük boşluklardan oluştuğunu, merkezinde bir çekirdek olduğunu. Çekirdeğin içerisinde de kütlenin yarısını belirleyen protonlar olduğunu söylemişti. Yani Rutherford çekirdekli modeli önermiştir. Boris ise... E, katmanları yani yörüngeleri bulan kişidir. Kedvik nötronu bulan kişidir. Doğru seçeneğimiz Ceyhan diyoruz. 8. soruya geçiyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi elementlerin ve bileşiklerin özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Bakalım elementlerin belirli alet edici özellikleri vardır. Bileşiklerinde vardır. Bileşikler saf ve homojendirler. Elementler de saf ve homojendir. Bileşikler kendine oluşturan elementlerin özelliklerinden farklı özellik taşır. Bu da doğrudur arkadaşlar arkadaşlar örnek olarak hidrojen yanıcıdır oksijen yakıcıdır arkadaşlar Bileşerek oluşturdukları su ise söndürücüdür. Gördüğünüz gibi bileşik kendini oluşturan ve bileşenlerin özelliğini göstermez. Farklı özellik gösterir. Bu da doğrudur. Bileşikler oluştuken sabit oranlar kanlı. Uygunluk gösterir. Bu da doğrudur. Joseph Proust demiştir bir bileşi oluşturan elementler arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır demiştir. Bu da doğrudur. Elementler ve bileşikler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır demiş. Arkadaşlar bir kere element kendisinden daha basit maddelere ayrılmayan saf maddelerdir. Bileşikler de kimyasal yöntemlerle oluştukları için ancak kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Fiziksel değildir. Yanlış arıyorduk. Edirne işaretleyip 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 9. soru yukarıdaki maddelerden hangileri tek tür atom içerir diyor. Arkadaşlar element veya element molekül arayacağız. Karbon tek tür atom içerir. Su bakın iki çeşit atom içerir. Hidrojen ve oksijen bir bileşiktir. Azot gazı. Bakın arkadaşlar havadaki Azot gazı N2'dir. Element moleküldür. Asetik asitte CH3 COOH yaygın ismi sirke asidi olan bir asittir arkadaşlar. 3 çeşit atom içerir. O halde tek tür atom içeren 1 ve 3 olacaktır. Doğru seçeneğimiz D şıkkı diyoruz ve geçiyoruz 10. soruya. Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik olarak sıralanması yani başlangıçtan bugüne kadar kronolojik olarak sıralayın diyor. İlk atomu modelleyen Dalton'dur arkadaşlar. 2. Thompson'dır. 3. Rutherford çekirdeği bulmuştur. Thomson elektronları Rutherford çekirdek ve proton bulmuştur Borda katmanları bulmuştur yani ne olacaktır arkadaşlar 3 2 1 4 olacaktır bakalım 3 2 1 4 B şıkkındadır doğru cevap Bursa diyoruz 11. soruya geçiyoruz Yine atomlarla ilgili nötr bir atomda ya yani da nötral bir atomda yukarıdaki taneciklerden hangisi ya da hangileri her zaman aynıdır diyor arkadaşlar. Proton nötron bazen olabilir ama her zaman olmaz arkadaşlar. Nötron elektron bazen olabilir evet yani ama çoğu zaman e, olmaya da biliyor arkadaşlar. Elektron ve proton bakın nötr atom demek proton sayısı elektron sayısına eşit olacaktır. O halde yalnızca 3 Şıkkı bizim doğru cevabımız yani... Ceyhan'ı işaretleyip 12. soruya geçiyoruz. Evet, ben bu sene de ya da önümüzdeki sene de bu kimyanın alt dalları ile ilgili bir TYT sorusu bekliyorum uzun zamandır sormadılar. Yukarıdaki kimya alt dalları ve uğraş alanları ile ilgili verilen bilgilerin eşleştirilmesindeki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Fiziko kimya arkadaşlar bakın A şıkkında enerji var. Enerji, sıcaklık değişimi, hız gibi e, yani kimyasal tepkime hızı gibi eee işlemleri inceleyen kimyanın alt simdalı fizikokimyadır. Organik kimya deyince arkadaşlar karbonla ilgili bir kimya olacaktır. Ancak burada şunu bildirmek istiyorum. Yani 2C olacaktır. Ee, karbon kimyası. Arkadaşlar e, yapısında karbon ve hidrojen bulunduran bütün bileşikler organik bileşiktir. Ama sadece karbon yeterli değildir. Hatta örnek vereyim. CO yani karbon monoksit veya karbondioksit organik bir madde değildir. Ama bu Hocam karbon ve hidrojen içermeyip de organik madde olan bir bileşik var mıdır? Vardır arkadaşlar. Karbon tetraklorür eee arkadaşlar organik bir maddedir. Ee, yalnız bunun örneğinin dışında başka bir örnek yoktur analitik kimya bir maddenin içerisinde ne var ne ne var ne kadar vara bakar yani nitel ve nicel analiz yapar o halde maddenin içeriğini belirlemede analitik kimya olacak o halde bir A2C3B olacak bir A2C olmadı bir A3 Arkadaşlar burada bir soru yazım hatası var. Şurası 2 olacak kıymetli arkadaşlarım. 1A 2C 3B doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet geçiyoruz 13. soruya. Evet yine çok önemli bir şey ilk 20 element ve sık kullanılan 16 elementi sembol isme eşleştirmesini ezberlememiz gerekiyor. Çok önemli kimyanın %25'i dediğim bir sayfa var 9. sınıfların e, kitaplarında. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü doğru yazılmıştır. Doğruyu arıyoruz. Kalay, S, Doğru, Sodyum, Na. A. Arkadaşlar yanlış. Fosfor P, Phosphorus'tur. Latince ismi. Evet 1 ve 3 doğru oluyor. 2 yanlış oluyor. Doğru seçeneğimiz Cihan. Evet yine atomla ilgili bir soru. Atom numarası 35 olan X- iyonu. Bakın atom numarası Atom numarası 35 olan diyor. Atom numarası burasıdır 35. X eksiği elektron sayısı nötron sayısından 9 eksiktir. Buna göre X elementinin kütle numarası kaçtır diyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? X atomunda şöyle yine göstereyim. Yük buradaydı. Elektron sayısı buradaydı. Atom numarası veya proton sayısı buradaydı. Nötron buradaydı. Kütle numarası da buradaydı. Yükle elektron sayısı bize her zaman atom numarasını verir. Yani proton sayısını verir. Proton artı nötron da her zaman bize kütle numarasını verir. Şimdi bakalım. Eksi 1 ile hangi sayıyı toplarsak 35 eder. Tabii ki de 36'yı toplarsak arkadaşlar... E, bize 35'i verecektir. Ne diyor? Nötron sayısından 9 eksiktir. Yani elektron sayısı nötron sayısından 9 eksiktir. 36 ise nötron sayısı da arkadaşlar 9 fazla olacaktır. 45'tir arkadaşlar. E, atom numarasıyla nötron sayısını topladığımızda kütle numarasını verecektir. 10. Elde var 1. 4. 3 daha 7. 1 daha de 8. O halde kütle numarası 80 olacaktır. D şıkkını işaretleyip 15. soruya geçiyoruz arkadaşlar simyadan kimyaya konusunda simyacılarla ilgili bir soru verilmiş. Verilenlerden hangileri simyacıların kullandığı laboratuvar tekniklerindendir? Bir püf noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Evinizde yap, yapabildiğiniz tüm teknikler simyacıların kullandığı tekniklerdir. Özütleme evet arkadaşlar mesela bir şeftalden şeftali suyunu elde etmek özütlemedir. Kristallendirme arkadaşlar şekerli suyun suyunu buharlaştırırsanız şeker bardakta kristallenecektir arkadaşlar kristallendirme elektroliz için elektrik lazımdır arkadaşlar bunu kimyacılar bulmuştur kimyacılar kullanmıştır simyacılar zamanda elektrik yoktu arkadaşlar elektroliz laboratuvar ortamında yapılacaktır O halde hangilerini simyacılar kullanmıştır 1 ve 3 diyoruz Denizli şıkkını işaretleyip 16 soruya geçiyoruz x ve y maddeleri için x aynı cins atomlardan oluşan saf maddedir. Yani X elementtir diyoruz arkadaşlar. X elementtir ee, şöyle elementtir. Ee, y ise farklı cins atomlardan oluşmuş saf maddedir. O halde Y de bir bileşiktir diyoruz. Hemen yazıyoruz. Bileşik diyoruz. Buna göre X ve Y maddeleri için aşağıdaki hangisi uygundur? X elementse aynı cins atomlardan oluşacak. A gitti, C gitti, E gitti arkadaşlar. B ve D yani oksijenler aynı cins atomlardan oluşmuş. Y ise farklı cins atomlardan oluşacak. Bakın B de B de gitti çünkü Y yine aynı cins atomdan oluşuyor. D'ye baktığımızda X aynı cins atomlardan oluşmuş. Y ise iki farklı cins atomdan oluşmuş. Yani doğru seçeneğimiz D diyoruz. Ee, ve 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? Arkadaşlar bu da yine laboratuvar güvenlik işaretlerinden bir tanesini soruyor şekil vermiyor aşındırıcı biliyoruz zararlı çevre zararlı biliyoruz oksitleyici yani yakıcıyı biliyoruz radyoaktif biliyoruz ama buharlaştırıcı diye bir uyarı işareti yoktur arkadaşlar A şıkkın işaretleyip 18 soruya geçiyoruz Yukarıda sim yukarıda simyacıların keşfettikleri madde veya araç gereçlerin eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Cabir bin Hayyan'da üç şey aklımıza gelecek. İlk laboratuvar, e, asitler, imbik denilen e, aletti. Cabir bin Hayyana bakıyoruz. Tuz ruhu, kezzap ve kral suyu evet arkadaşlar 1 C olacaktır. Empedokles 4 element yani ateş su toprak havayı ilk ortaya atan kişidir arkadaşlar o halde empedokres deyince 2A olacaktır. Robert Boyle ise arkadaşlar kuşkucu kimyagel kitabının yazarıdır. Simya çağını kapatıp kimya çağını açmıştır. Ayrıca gazlarla çalışmış. Gazlarda hacimle basıncın ters orantılı olduğunu ifade eden kişidir. O zaman 3'te B'dir. 1C 2A 3'te B olacaktır. 1C 1C olmayanları siliyorum 1C 2A 2A'dır o halde E şıkkı doğrudur diyoruz 3 de B olacaktır Arkadaşlar geçiyoruz 19. soruya 19. soruda yine e, laboratuvar güvenlik işaretleri ya da uyarı işaretlerinden bir tanesi aşındırıcıdır arkadaşlar. Üzerinde üstteki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken yani asitle diyelim ki çalışırken eldiven kullanılmalıdır. Önlük giyinmelidir. Gözlük takımlıdır. Üçü de doğrudur arkadaşlar. E şıkkını işaretleyip son sorumuz olan 20. sorumuza geçiyoruz. Yine atom altı taneciklerle ilgili bir soru. Aşağıdaki tane taneciklerin hangisinde sayıca elektron eşittir nötron büyüktür proton ilişkisi vardır yani atom numarasından hem elektron sayısı hem nötron sayısı büyük olacak elektron ve nötronda e, ne yapacaktır arkadaşlar protona e, protondan büyük olacaktır bakın artı ki kaç toplarsak 12 eder artı ki de onu bir kere şu işe uymuyor a gitti e, eksi bir ile kaç toplarsak 17'den 18'i 18 peki 17 ile kaçı toplarsak 35 eder arkadaşlar yine 18'i toplarsak Bursa'nın doğru olduğunu yani elektron eşittir nötron bunun ikisi büyüktür protondan ilişkisi var yine silisyuma bakalım yük yok 14'e 14'tür uymuyor arkadaşlar flor eksi bir Evet 10 9'da kaç toplarsak 18 eder 9'u bakın elektron ve nötron sayıları eşit değildir yine şuna bakalım ee, 10 Arkadaşlar nötron 7 ile 7'yi toplarsak nötron yine eşit değildir. Bu da gitti. Doğru seçeneğimiz B diyoruz. Ve... Arkadaşlar birinci dönem, birinci kimya e, yazılıya hazırlık sorularımızı burada bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir yaşam dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve öğrenci gruplarında paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.